22 yıldır ihracat verilen devlet teşviklerinin kullandırması konusunda danışmanlık hizmeti veren bir kuruluş. Sadece ve sadece ihracat teşvikleri. 16 yıla yakın süredir CRM'in CİS'i bir dinliyorken CRM altyapısı kullanan bir şirketiz. 4 yıla yakın süredir yapay zeka Sistemini kullanan bir şirketiz. Müzik Ticaret Bakanlığı'nın ihracat teşvikleri konusunda sadece uzmanlık alanı bu şekilde hizmet veren ender şirketlerden biriz. Buradaki amaç bunlarla ilgili doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla çalışmak. Müzik Müşterimize diyoruz ki senin bir yıl içerisinde hedeflerin neler? Müzik Sözleşme yaptığı anda bizimle müşteri bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Kullanıcı adı şifre üzerinden ne aşamada olduğunu, sürecinin tamamını kontrol edebiliyorlar online olarak. Ürününüzü ihraç etmek istiyorsanız reklam ve tanıtımını da yapmak zorundasınız. Müzik Kobi Türkiye'nin en büyük hedefi Türkiye'deki işte 130 dediğimiz K-Kant'ta çok ciddi markalarımız var bizim danışmanlık yaptığımız. Bu markaların %70'lik kısımdaki markalardan %30'luk kısımdaki markalar gibi markalar yaratabilir.